Neler yapmalıyız sizce? Ee, çocuk ve ergen için ailelerin yapacağı ilk şey onları dinlemeli. Şimdi hı hı. bu dinlemekten kasıt yarım kulakla, yarım ağızla artık nasıl tabir ediliyorsa dinlemek değil. Çocuk en saçma, en e, anlamsız bir şey anlatıyorsa bile atom parçalıyormuş gibi ciddiyetle dinlememiz gerekiyor. Çünkü o her soru, her konu o yaş için anlamlı. Şimdi yetişkin gözüyle olaya baktığımızda çocuğun soracağı soru tabii ki de basit gelecektir. Ama o çocuk için çok önemli bir soru o. Evet. Çok önemli bir merak. Daha dünyayı yeni keşfediyor. Yetişkin burada tam da o noktada o çocuğu hür dikkat dinlemesi gerekiyor. Dinlemek aile içinde çocuğa uygulanacak ilk tedavi. Evet. Çocuk diyecek ki ben ne sıkıntı yaşarsam yaşayayım aklınıza gelebilecek her sıkıntı. Okul hayatında yaşadığı bir olumsuzluğu bile anlatabileceği onu dinleyen bir ailenin olduğunu bilmeli. Çocuk bazan çete ya dışarıdaki arkadaşlara ya da çok olumsuz onu doğru yoldan e, caydıracak kişiler ihtiyaç duymaz. Şunu söylemek.